Buradaki ifadeyi ondalık sayı olarak yazacağız. Aklınıza gelen ilk soru, önce 4 ile 1 milyonu çarpacak, sonra 3 ekleyecek, sonra 1000 ile çarpacak, sonra 67 ekleyecek, sonra 1 bölü 1000 ile mi çarpacağım yoksa önce çarpma işlemlerini mi yapacağım olabilir. İşlem sırasını hatırlayalım. Eğer bir ifadede hem toplama hem de çarpma işlemleri varsa, Önce çarpma işlemlerini, daha sonra toplama işlemlerini yapmalıyız. İşlem sırasını bize hatırlatması için buralara parantezler koyalım. İfademizde parantez içindeki değerin ne olduğunu bulmakla başlayalım. 4 çarpı 1 milyon nedir? 4 milyon. 3 çarpı 1000 nedir? 3000. 67 çarpı 1 bölü 1000 nedir? Bunu, 67 bölü 1000 olarak yazabiliriz, veya 60 bölü 1000 artı 7 bölü 1000 olarak da yazabiliriz. 60 bölü 1000 nedir? Bu kesiri sadeleştirerek 6 bölü 100 olarak yazabiliriz. 67 bölü 1000'i 6 bölü 100 artı 7 bölü 1000 olarak ifade edebiliriz. Şimdi bunların tümünü toplayalım. Milyonlar basamağına yazacağımız 4 sayısı 4 milyonu temsil ediyor. Yüz binler basamağı ve 10 binler basamağı boş. Bu basamaklara sıfır koyuyoruz. Binler basamağında üç var. Noktaları da koyalım ki takip etmesi kolay olsun. Yüzlük yok, sıfır. Onlar ve birler basamağı da boş. Buralara da sıfır koyacağız. Virgül. Onda birler basamağı da boş. Altı tane yüzde birlik var. Sonra yedi binde birlik var. Bunu da binde birler basamağına yazalım. Bu sayıyı 4 milyon 3 bin virgül binde 67 olarak okuyabiliriz veya 4 milyon 3 bin virgül 067 olarak da okuyabiliriz.